Evet arkadaşlar Edremit'teyiz. Edremit Solmaz Tur'dayız şu anda. Burası öğrenci personel servisi, havalimanı transferi, tur gezileri, özel günleriniz için araç temin edilir diye bakın yazmış zaten. Solmaz Tur, taşımacılıkta lider firma diye yazıyor arkadaşlar. Burası hemen çarşı merkezde otogarın karşı tarafına denk geliyor. Meydanda Gördüğünüz gibi bu işleri yapıyor. Fiyatları uygun. Şimdi telefon numaralarını söyleyeceğim ben size. 0545 601 8855 0507 033 1003 arkadaşlar telefon numaraları. Özel günler için, geziler için her türlü otobüs veya ufak araba, büyük araba ee, alacak yolcu sayısına göre her türlü araba araç temini var arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz.